Şimdi biraz daha karışık olan iki boyutlu eğik atış problemi çözelim. Bu durumda eğik atış hareketini bu düzlemden başlatacağım ve diğer düzleme gidecek. Sonra mermi yaklaşık olarak 53 derece gibi bir açıyla ateşleyeceğim. Mermi tanktan yani tankın topundan çıkacak. Evet şimdi... Daha net bir şekilde şöyle açıklayayım, buradaki açı 53 derece gibi ve namlunun ucundan merminin çıkış hızı da 90 metre bölü saniye. Şimdi ne kadar yüksekten fırlatıldığına, atıldığına, ateşlendiğine bakalım. Bakalım ne kadar yüksekten ateşlendi merminin çıktığı namlunun ucundan zemine olan yüksekliği 25 metre. Diğer düzlemin zeminden yüksekliğine kadarmış, o da 9 metre. Burada bizim için önemli olan şey, ateşlenmenin zeminden 25 metre yüksekte yapılması. Son videoda mermiyi şöyle çizmiştik. Ateşlenme yüksekliğini 0 olarak kabul etmiştik ve düştüğü yer, yerin yüksekliği de 0'dı. Burada ise ateşlenme yüksekliği 25 metre olarak kabul ediyoruz. Yani merminin namludan ayrıldığı yer 25 metre yüksekliğinde ve mermi namludan ayrılır ayrılmaz hızı yatay düzlemde azalarak gider. Biz burada merminin aynı yüksekliğe düşeceğini zannediyoruz ama mermi farklı bir yüksekliğe olan bir düzleme düşecek. Peki o zaman bu problemi nasıl ele alalım? Burada ilk yapmamız gereken şey hız vektörünü yatay ve dikey bileşenlerine ayırmak. Yatay bileşeni merminin havada ne kadar kaldığı bilgisiyle bulabiliriz. Dikey bileşeni ise havada ne kadar süre kaldığı ve ne kadar yol aldığı bilgilerini kullanarak bulabiliriz. Ve burada hava direncini ihmal edeceğiz, görmezden geleceğiz. Son videoda yaptıklarımızı, hatırladığınızı farz ederek bazı, bazı bütün bu basamakları burada geçiyorum. Eğer vektörümüzü çizecek olursak şimdi hemen ne olacak? Buradaki uzunluk 90 olacak, hız vektörümüzün burada x ekseniyle yaptığı açı da 53 derece. Buraya vektörümüzün yatay bileşenini çizersek şu şekilde görünecek. Ve dikey bileşen de böyle görünecek değil mi? Evet. Burası hız vektörünün yatay düzlemle yaptığı 53 derecelik açının tam karşısı. Biz şimdi basit trigonometri uyguluyoruz. Burasın uzunluğunun açının sinüsü olduğunu biliyoruz. yani dik bileşen bölü hipotenüs olduğunu biliyoruz. y yönü içinde ne diyeceğim? y diyeceğim bu dik bileşenin yönü. Hız vektörünün hipotenüse bölünmesi ne olacak? Bize vektörümüzün esas uzunluğunu verecek. Ya da dik bileşenin uzunluğunu bulmak için, sinüs 53'ü vektörümüzün büyüklüğüyle çarparız eğer yatay bileşenin uzunluğunu bulacaksak, bulacak olursak yatay düzlem hipotenüsün komşusu kosinüs komşunun hipotenüse bölünmesi o zaman vektörümüzün yatay bileşenine x diyecek olursak x bölü hipotenüs yani 90 kosinüs 53'e eşit. Kosinüs komşunun hipotenüse bölümü Komşunun uzunluğu bölü 90'dır. O zaman her iki tarafı da 90'la çarpacak olursak yatay bileşeni bulmuş oluruz, pekala. Şimdi bu şeyin havada ne kadar kaldığını nasıl bulacağız? Bunun için dikey bileşeni kullanacağız. Özellikle farklı seviyelerdeki yüksekliklerde çalıştığımız için daha basit olan yolu denemek isteyebiliriz ama başlangıç hızı neyse iniş hızı da onunla aynı ama ters yönlüdür yolunu kullanmalıyız. Çünkü burada seviye farkı var. Önceki videoda çıkardığımız formülü burada kullanabiliriz. Bu yer değiştirme miktarını veren formülü kopyalayalım. Kopyaladığımız formülü buraya yapıştıralım. Böylece bunu kullanabiliriz. Şimdi biliyoruz ki yer değiştirme, hız vektörünün dikey bileşeni çarpı zaman artı birim zamandaki hız değişimi yani ivme çarpı, zamanın karesinin 2'ye bölünmesinden çıkıyor. Peki, havada ne kadar kaldığımızı nasıl bulacağız? Eğer 25 metre yükseklikten başladıysak ve 9 metre yüksekliğe doğru gidersek, yani mermimiz 25 metreyi yükseklikten ateşlendi ve 9 metre yüksekliğinde bir zemine çarptı, yer değiştirme ne kadar olur? Ders boyunca mermi yol alırken 16 metre yer değiştireceğini bulduk değil mi? Ya da başka bir şekilde söyleyecek olursak, bizim diken yöndeki yer değiştirmemiz eksi 16 metre. Çünkü 25 eksi 9 ne yapar? 16 eder. O zaman bir önceki videoda bulduğumuz bu formülü kullanabiliriz. Eksi 16. Burada işlem yaparken kolaylık olsun diye birimleri kullanmayacağım ama burada diken yönü hesaba katarak işlem yapıyoruz. 16 negatif. Çünkü yer değiştirmemiz aşağı doğru. Aşağıya doğru, değil mi? İrtifa kaybediyor mermi. Buradaki zaman, düşme başladıktan sonra, yere düşene kadar geçen süreye karşılık geliyor. Evet, zaman artı serbest düşmedeki cisimlere yerin uyguladığı yerçekimi kuvvetinden kaynaklanan ivme, yerçekimi ivmesi, eksi 9,8 metre bölü saniye kare. Burada ikiye bölündüğünde elde edilen eksi 4,9 metre bölü saniye kare, çarpı zaman değişiminin karesi. Yani bu zaman, diğer düzleme düşene kadar ki geçen sürenin karesi. Şimdi bu şekilde bir denklemi nasıl çözeceğiz? Bunu çarpanlarına ayırıp t'yi çekmezsek çözemeyiz. İşlemin artık ikinci dereceden bir denklem olduğunu fark etmişsinizdir. Ve ikinci dereceden denklemleri çözmenin yolu, denklemdeki her şeyi bir tarafa toplayıp sonra çarpanlarına ayırmak. Ya da bu durumda olduğu gibi, daha önceki videoda kanıtladığımız bir ikinci dereceden denklem formülüne göre çözebiliriz. Aslında bu dikey yöndeki yer değiştirmeyi yani eksi 16 metreyi buradaki zamanı bulmak için kullanabiliriz. Burada iki çözüm elde ederiz. Bunlardan biri artan zamanla negatif bir değişim olması. Bu yüzden burada pozitif bir değer alırım. Evet şimdi her şeyi eşitliğin bir tarafına atalım ve ne yapalım? İki tarafa da 16 ekleyelim. Sol tarafta 0 kaldı. 0 eşittir. Evet 0 eşittir. Eksi 4,9 çarpı zaman değişiminin karesiyle 90 sinüs 53 ve delta t parantez içinde çarpılıp bunlara 16 eklenecek. Ve bu eşitlik ikinci dereceden bir denklem haline geldi. Şimdi bu denklemin köklerini bulabiliriz. Bu kökler delta t cinsinden bulunabilir. Böylece delta t'yi kullanarak ikinci dereceden denklem formülünü çözebiliriz. Eğer bu işlemler size pek bir yabancı geldiyse, Khan Akademi'yi matematik videolarından ikinci dereceden denklemler adıyla tekrar edebilirsiniz. Evet, delta t eşittir negatif b'ye. Burada b delta t'nin katsayısı. İkinci dereceden denklemlerin formülünü hatırlamayanlar için yazacağım. Yani çözmem gereken eşitlik a x kare artı b x artı c eşittir sıfır. Burada kökler eksi b olacak. Bu formül denklemdeki x değerlerini bulmamızı sağlayacak. Şimdi burada yaptığımda aynı işlem. Buradaki b değeri negatif ya da pozitif olabilir. Değerleri değişebilir ama biz şimdi pozitif olan değerleri alacağız. Çünkü bize pozitif değeri verecek olan değer o. Artı ya da eksi kök içinde b'den 4 çıkardık. Değere eksi 4,9 olan a ve değeri 16 olan c ile çarpıyoruz. Buraya kadarki kısım işin özüydü. Şimdi bütün bu değerler 2a'ya bölünecek. a eksi 4 bölü 9 olduğundan, 2a da ne yapar? Eksi 9 bölü 8'dir. O zaman şimdi yer değişimini bulmak için hesap makinemizi çıkarabiliriz. Yine sadece pozitif değere odaklanacağım burada. Negatif değeri bulma kısmını size bırakacağım. Şimdi bu size zaman değişiminin negatif değerini verir ki bu da mantıksız. Bu yüzden, yer değişimine eksi 16 metre kabul etsek de zamanın değişimini tabiatı ile pozitif alıyoruz. Evet, şimdi hesaplayalım. Bunu dikkatli bir şekilde yapalım. Şimdi iki negatif işaretimiz birbirini götürür. Böylece artı 4 çarpı artı 4,9 çarpı 16. Ve bu da bizim işlemimizin sonu. Evet, şimdi bu kısım bize payı verir ve payı eksi 9.8'e böleriz. Ve bu arada hata yaptığımı fark ettim. Size pozitif değerin pozitif zaman vereceğini söyledim ama şimdi fark ettim ki bu yanlış. Çünkü burada yukarıda pozitif değeri alırsam payda 2.14 çıkar. Ama sonra onu eksi 9.8'e bölünce negatif bir değer çıkar. Bu yüzden dikkat etmemiz gereken şey zaman değil. Burada dikkat etmemiz gereken, bize payda negatif değer verecek olan değer. Bu yüzden bunları, bunları tekrar girelim. Negatif değer olarak şunu değiştirmeliyim. Birazcık geri gidelim ve işaretimizi eksiyle değiştirelim. Böylece negatif değer kullanarak pozitif zaman elde edeceğiz. Yani payımız burada negatif. Evet, bu bizim esas dikkat etmemiz gereken şey bu. Negatif olan payı şimdi eksi 9,8'e bölelim. ve Böylece yaklaşık olarak 14,89 saniye bulmuş olacağız. Yani delta t'nin pozitif değeri 14,89'a eşit. Yani benim pozitif değeri kullanmak konusundaki ilk yorumum, ilk tavrım yanlıştı. Çünkü bizim payımız negatif. Ancak payımız negatif olursa bütün eşitliğimiz pozitif bir değere ulaşabilir. Böylece biz pozitif değer olan 14,89'a ulaşabildik. Şimdi de yatay yer değiştirmeyi hesaplayalım. Havada geçen süremiz 14,89 saniye. O zaman yatay düzlemdeki yer değiştirme sorulsaydı, havada geçirilen süre çarpı sabit yatay hız olacaktı. Biz zaten yataydaki sabit hızı hesaplamıştık. Şimdi x eksenindeki yer değiştirmeyi hesaplayalım. Geçen zamanı alırız ki bu bir önceki cevapta zaten var. çarpı çarpı yataydaki sabit hız. Bu bize 806 metre verdi. Yani burada yataydaki toplam yer değiştirme 806 metre.